Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Son günlerde ana konumuz Ukrayna'daki savaş. Her gün size canlı yayınlarla bu Ukrayna'daki savaşı anlatmaya dilim döndüğünce çalışıyorum ama bir taraftan da tabii ki Türkiye'deki hem havacılık hem savunma sanayinde çok önemli gelişmeler var. Onlardan bir tanesi bugün yaşandı. 2 Mart'ta AKINCI TIHA taarrizi insansız hava aracının ikinci modeli AKINCI B ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş Tekirdağ'a bağlı. Çorlu'daki Çorlu Havalimanı'ndan askeri tesislerde gerçekleştirildi. Burası Baykar'ın aynı zamanda test merkezi. 1 saat 16 dakika sürdü. Peki bu Akıncı B modelinin ilk teslim edilen A'dan farkı nedir? Neler hedefleniyor? Bir sonraki modeli C hangi özelliklere sahip olacak? Bu videoda Akıncı B'yi inceleyeceğiz. C'ye de şöyle bir bakacağız çünkü projede gerçekten son günlerde önemli değişiklikler var. Baykar'ın hikayesini çok sayıda videoda anlattık. Çok da popüler bir konu aşağı yukarı herkes biliyor ama Baykar'ın zirveye doğru yükseldiği modellerden biri havacılık açısından Akıncı oldu. TB2'den sonra gelen Akıncı maksimum kalkış ağırlığını 5,5 tona çıkartan gerçekten devasa bir insansız hava aracı ve aynı zamanda bu literatürde de yeni bir sayfa açtı. İlk modeli A hatırlayacaksınız. İlk uçuşunu yaptı ve bugünkü bizim Odaklanacağımız nokta B modeli. İlk modelde turboprop 2 motor kullanıldı. Bu motorla da ilgili çok sayıda video yaptık. Ukraynalı Motorzik şirketinin AI450 serisi turboprop motorlardı bunlar. 450 beygir sağ kanat, 450 beygir sol kanat 900 beygirlik bir güce ulaştı. Akıncı'nın A modeli ve hala mantarda 6 adet var. Akıncı'nın B modeli ise PT6 motorlarına sahip. Motor gücü her biri 450 beygirden 300 beygir daha artıyor. 750 beygire çıkıyor. Yani 1500 beygirlik koca bir makina, iki tane motor makine olarak tanımlanır. Havacılıkta çok güçlü bir uçak haline geliyor Akıncı ve Peki neden Akıncı adam B'de böyle bir güç artışı oldu? Hemen önce bir havacılık açısından değerlendirelim. Motor gücünüz artması demek öncelikli olarak hava aracının ağırlığının artması anlamına geliyor. Ağırlık İHA'lar iki türlü artıyor. Ya fazladan yakıt taşıyacaksınız yani havada kalış süreniz artacak bir bu. İkincisi de taşıdığınız yük artacak. Yük nedir? Mühimmattır, silahtır, rokettir veya taşıdığınız çeşitli ekipmanlardır. Örneğin büyük bir radar sistemidir veya bir elektronik karıştırma podudur veya bir pod düşünün içinden sürüdür onlar bırakıyorsunuz mesela yük budur. Fazla yükü taşıyabilmeniz için de uçağın ağırlığını arttıracağı için güçlü bir motora ihtiyacınız var. Güçlü motorla birlikte hava aracının, tabi ki bunlar hesaplamalara bağlı mühendislik işleri, sadece çok böyle temel bilgiler veriyorum. Hava aracının süratini de arttırabilirsiniz. Bu gibi avantajlar getiriyor. Ama büyük motor dediğiniz zaman bu motoru temin etmeniz. İki, bu motor tabi ki beygir gücü arttığı için yakıt tüketimi de artıyor. Buna da ortaya koyacaksınız. Bunları da göz almanız tasarımda gerekiyor. Ben işte havacılıkla ilgili hep böyle temel bilgiler verirken işte çok hızlı gitsin neye göre? Sonuçta bir görev planlaması var. Bu görevde taşınacak yükler var. İşte kamerası, podu, silahı bunlar yazılıyor. Bir de bir bütçe var. Bunlara her biri, üçü ortak bir kesişim noktası belirleniyor. İşte motor ona göre seçiliyor. Şimdi demek ki A modeli var yaklaşık 1350 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Bu 1500'e doğru çıkıyor. Yapılacak değişikliklerle ki modelde kendi içerisinde değişim gerçekleştiriliyor, değişim gösteriliyor. B modelinde 1500 beygirlik iki motor sayesinde taşınan yük henüz açıklanmış değil Baykar tarafından. Ben daha da artacağını tahmin ediyorum. Yani giderek böyle akıncı çok büyük, çok fazla mühimmat, ağır mühimmatları kanatlarında, gövdenin altında rahatlıkla taşıyabilen bir yapıya doğru gidiyor. Bu da görevler açısından çok farklı noktalara evrilecek gibi duruyor. Şimdi Akıncı B'de PT6 motoru dedik. Çünkü ilk motor e, Ukraynalı Motorzik şirketinin de malum Ukrayna'nın durumu. İkinci model de PT6. PT6 kim yapıyor? PT6... Pratt Whitney Kanada PWC şirketinin ürünü Bunları da hatırlayacaksanız işte Kanada bir tarafı şirketin bir tarafı Amerikan şirketi Ve PT6 bugüne kadar milyonlarca saat çeşitli uçaklarda görev yapmış Ve PT6 serisi de İHA'larda da artık kullanılıyor Çok emniyetli kendini inanılmaz iyi ispat etmiş bir motor Bu motorla bir kere teknik sorunlar minimuma inecek ama işte bu PT6'nın yapımcısı Pram Whitney Kanada şirketi. Kanada'dan herhangi bir şekilde gelecek mi? Bu da çok önemli bir konu. Şimdi Baykar uzun süredir zaten Akıncı'ya PT6'yı convert etmek, takmak üzere çalışmalar yapıyordu. Uzun süredir test videoları da gerçekleştiriliyordu. Hatta bugün çıkartılan basın bülteninde PT6 kelimesi geçmedi. Yeni bir motor kullanıldığı ifade edildi. Çünkü bu konuda Dış ilişkiler, dengeler çok çok önemli ve Baykar gerçekten yoğurdu bile şu dönemde üfleyerek yiyor. Doğru mu yapıyor? Kesinlikle doğru yapıyor. Ama ben size biraz daha bu hava aracını gördüğüm zaman detayları kendi bilgim ışığı içerisinde sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi aklınıza soru gelecek. Kanada malum Türkiye'ye bir ambargo uyguluyor. Nasıl başladı bu ambargo? Ee, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ikinci dağlık Karabağ'da e, Türkiye'nin... Azerbaycan'a sattığı TB2'lerin, düşürülen TB2'lerin bazılarının kamera sistemleri MX-15 yani Kanada sistemi görülmüştü. Kanada bunun üzerine ben dedi bunlarla ilgili tarafı olmam ve Türkiye'ye bir ambargo uygularım diyerek işin içinden sıyrıldığı. Peki bu motorlar gelir mi ileride Türkiye'ye gider mi? Şimdi bu sorunun cevabını şöyle vermek istiyorum. PT6 sivil bir motor. Baktığınız zaman işte King Air 90 serisi, Cessna'ların e, Conquest serisi gibi farklı modellerde sivil amaçlı kullanılıyor. 750 beygir ufak bir motor sivil havacılık açısından. Bunların temelinde bir problem çıkmaz. E, motorların yedek parçaları alınabilir. Bakımları her türlü Türkiye şartlarında çok rahatlıkla yapılabilir. Ben bu açıdan bir problem çıkacağını açıkta düşünmüyorum. Ama burada da şu parantezi açayım. Şimdi 16 ülkeye Baykar ihracat gerçekleştiriyor. Bu gerçekten çok inanılmaz bir başarı ve işte tb en son Ukrayna'da çok farklı bir yere doğru o yaptığı operasyonlarla olayı götürmüş durumda. Gelen bilgiler ve tabii ki Baykar'ın açıklamaları Akıncı'da iki ülkeye ihraç edildi. Acaba bu PT6'lar o ihraç edilen ülkelerin talebi üzerine mi gerçekleştiriliyor? Bunu bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yok. Böyle de olabilir. Veya Akıncı projesi başlarken savunma sanayi başkanlığı koordinasyonunda tabi bunlar yürüyor. Savunma sanayinin bu Akıncı'nın 3 modeli üzerine Baykar'la bir anlaşma yapmıştı. Akıncı A uçtu teslim edildi 6 tane. Akıncı B var. E, görevlerle birlikte gelişen görevlerle taşıma kapasitesi arttırılmış bir uçak talebi de olabilir. Buradan Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bundan talep etmiş olabilir. Bunu da böyle bir kenara yazmakta fayda var. İkinci önemli konu akıncı ile ilgili B'nin özellikleri ortada Daha dediğim gibi taşıma kapasitesi yükseltilmiş durumda İlk testte de bir aerodinamik kontroller gerçekleştirildi Çünkü birinin motoru 900 beygirken toplamken 1500 beygir'e neredeyse iki kata yakın bir büyüme sağlandı Bunun için işte gövdede yapılacak tasarım değişiklikleri Ağırlık merkezleri şunlar bunlar Gerçekten iyi aerodinamik testlerin yapılması gerekiyor İlki kadar bunlar uzun sürmeyecek ama Bunların da yapılıp arkasından işte müşterisi Türkiye mi, ihraç edilen ülkeler mi bunlara bakmak gerekiyor. Bu tür ihraç konularında size bir ambargo veya bir sıkıntı olsa bile başka ülke diyelim ki PT6 motorunu seçiyor. E onun da bir araştırma geliştirme maliyeti var. Arga maliyetini üstleniyor. Ve siz onun adına o ülke o motorları alıp size verebiliyor. Siz bu çalışmayı yapıp o ülkeye de takıp teslim edebiliyorsunuz. Böyle durumların da olduğunu açıklamamızda fayda var. Baykarla ilgili... Akıncı projesiyle ilgili bu yapılan açıklamada bir önemli nokta ise Akıncı'nın C modelinin geliştirileceği ve bu modelde de 900 yer beygir yani kanatta 900 çarpı 2800 beygirlik yeni bir motorun kullanılacağı yolundaydı. Benim de aklıma hemen bununla ilgili ne yapılacak ne edilecek derken şimdi gündem o kadar yoğun ki bir sürü şeyi bizler bile unutuyoruz. Sağ olun sizler o yazdığınız yorumlarda bizlere bunu hatırlatıyorsunuz. Baykar Geçtiğimiz yıl Saha Expo yapılmıştı biliyorsunuz. Ukraynalı motor imalatçısı açısı Motorzik'te bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmalardan bir tanesi de e, bu konuyla ilgili MS500 turboprop motorunun birlikte geliştirilme projesiydi. MS500 e, turboprop AI450'ye göre neredeyse iki kattan daha fazla güç üreten, Küçük ve verimli bir turboprop motor olacak. Şu anki şartları yaklaşık 850 beygire kadar güç veriyor ama bunlar hani Vykar'ın talebi doğrultusunda 900'e kadar çıkartılacak. Bu da tabii ki Akıncı'yı PT6 alamayacak başka ülkelere ihraç açısından, arttırılmış yük taşıyan farklı versiyon açısından yeni bir sayfa açılacak. Ama tabii şimdi Ukrayna'da işler neler olacak neler gidecek bunları bizler de merakla bekliyoruz. Çünkü bir taraftan da işte Ruslar ilerlemeye çalışıyor, Ukrayna gayet iyi direniyor. Bu iş nereye gidecek? Batı çok önemli ekonomik tedbirler almıştır. İşte ki gelişmelerden bir tanesi örneğin Apple dükkanlarını kapadı Rusya'da. İşte H&M özellikle kadınlarımızın çok merak edip alışveriş yaptığı yerlerden biri Rusya'daki operasyonu durdurdu. Dolar alışverişi uluslararası anlamda döngüde durduruldu. Bunlar nasıl etki edecek Rusya'ya ben de açıkçası bekliyorum. Ama sonuçta hani savaş iyi bir şey değil. Atatürk'ün de çok güzel bir lafı var bunlarla ilgili, savaşa en büyük cinayet ama yani buraya gelmemek lazım, işi diplomasiyle çözmek lazım ama bunun içinde masaya da otururken güçlü olmanız gerekiyor. Bu güç hem ekonomik anlamda hem teknolojik anlamda hem de milli savunma ve ordu açısından çok çok önem taşıyor. Bunu da tabii ayrı bir parantez olarak belirtelim. Şimdi Akıncı B'den sonra tekrar Akıncı'ya dönersek Akıncı C geliştirilecek. CD'de bu modelde de bu motorlarla farklı bir bakış yakalanacak. Böylece Baykar epey çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Tabii ki akıncıdan sonra da gelecek olan insansız hava aracı sistemi jet motora sahip muharip insansız uçak sistemi Mius tabii de bunun da motoru Ukrayna'dan bakalım oralardan nasıl bir e, soru işaretleri neler gelecek? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Ee, tekrar videodaki başa doğru dönersek Akıncı'dan A modelinden bugüne kadar 6 adet teslim edildi. Hatırlayacaksınız Ağustos ayında ilk teslimat gerçekleştirilmişti. B serisi için PT6 motoruyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Arkasından da C geliyor Baykar bunları hızlı bir şekilde yapacaktı. İsterseniz videoyu kapatmadan önce de bu B serisinin ilk uçuşundan sonra e, şirketin artık hani yüzü herkesin tanıdığı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları var. Onları da dinleyelim isterseniz. 2 Mart 2022 Akıncı B motorlarını çalıştırdı. İlk uçuşunu bugün inşallah yapacak. Akıncı B daha güçlü 750 beygir çarpı 2 adet motora sahip az sonra taksisine başlayıp ilk uçuşu için pis başına geçecek. Akıncı B kalkışını başarıyla gerçekleştirdi test bölgesine intikal ederek ilk uçuşunun test manevralarını da tamamladı. Birazdan dönüp inişe geçecek. Tanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Evet bu videomuzda Akıncı B'nin ilk uçuşu niye PT6 serisi motorlar var? C'de hangi motorlar var? Bunların sorularının cevaplarını sizlere vermeye çalıştım. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, ben tuşuna basın. Cuttle'la da destek verirseniz çok mutlu oluruz. Unutmayın detaylı havacılık savunma konusundaki haberlerimiz Tolga Özbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşbirlikleriniz ve ayrıca soracağınız sorular için info mail adresimize elektronik posta yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum. Çünkü bu videoyu gece hazırlıyorum. Sağlıklı, mutlu ve barış dolu günler diliyorum. Müzik